Selam arkadaşlar ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pilav tarifiyle geldim arkadaşlar. Bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifime geçmeden önce videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin malzemelerine ve yapılışına geçiyoruz. 1 tane havuç, 1 tane pırasa, yarım kabak, 3-4 tane taze mantar, 2-3 tane karnabahar çiçeği, arkadaşlar sepseleri evinizde olan sepselerden kullanabilirsiniz. Küçük datter domates, ben bunları kullandım mısır da kullanabilirsiniz konserve mısır ya da haşlama mısır. Sepseli pilavımızın yapılışı Tepsilerimizi ince ince bu şekilde doğruyalım arkadaşlar. 2 çay bardak pirinci sıcak suda ıslattım. Bir yarım saat kadar sıcak suda beklettim. Gördüğünüz gibi bunu şimdi süzeceğim arkadaşlar. Tavaya zeytinyağı alıyorum. Ve süzmüş olduğum pirinçleri zeytinyağında kavuruyorum. Basmati pirinci kullandım ben her zaman pilav yaparken biri 2 ölçü olarak suyunu ayarlıyorum 4 çay bardak sıcak su kullanıyorum evet. sıcak suya ekliyorum tuz ile lezzetlendiriyorum ocağın altını orta dereceye ayarlıyorum arkadaşlar kapağını da çok az açık bırakarak kapatıyorum ve 10 dakika pilavımı pişmeye bırakıyorum. Pilavım pişerken bu esnada sepse sotemizi hazırlıyoruz. Tavaya bolca zeytinyağı ekledim. Şimdi doğradığımız bütün sebzeleri zeytinyağı da yüksek ateşte soteleyeceğim. Hepsini ilave ediyorum. Sebzelerim hafif diri kalmasını istiyorum arkadaşlar. Çok öldürmeyeceğim bu şekilde yüksek ateşte önce yağda kavuruyorum daha sonra sepselerimi lezzetlendiriyorum yaklaşık bir yemek kaşığı tuz ot kullanıyorum arkadaşlar sepseli tuz ot eğer tuz ot yoksa onun yerine alternatif olarak sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz ve tuzla lezzetlendirebilirsiniz biraz karabiber ve gördüğünüz gibi çok az da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum. Tüm sepselerimi şöyle yüksek ateşte soteliyorum. Evet sepsilerimi yüksek ateşte sotiledim Pilavım demlendi Arkadaşlar şimdi pilavımla sepsileri birleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi sepsilerimi pilava ekliyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde servis yapabilirsiniz. Dilerseniz harmanlayıp o şekilde servis yapabilirsiniz. Ama inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Pilav pilavlıktan çıkıyor resmen. Gerçekten çok lezzetli oluyor. sonunda üzerine iyice doğradığım maydanozları varsa dereotu da doğrayabilirsiniz arkadaşlar daha sonrasında şöyle güzelce harmanlayalım sonra servis için artık pilavımız hazırdır et yemeklerinin yanında kullanabilirsiniz harika oluyor evet gördüğünüz gibi evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi aşağıya yorum bırakmayı kanalıma abone olup ses sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.